Ve navigasyonu başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, biz merdan gibi kalkmıyoruz. Bu kıvamlarda kullandığın zaman tam böyle emekli hayatı yaşayan böyle, eski assubay gibisin. Aç camları, aç! 1 saat 16 dakika kaldı. Hayır! Civi söylüyor. Hayır, vallahi öyle. Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benzin zamları arttı, bayağı bir piyasa değişti ve bütün yakıt tasarruf yöntemlerini bilmek artık farz oldu. Şimdi bu videomuzda ben bütün yakıt tasarrufu yöntemlerini deniyorum. Merdan da biraz serseri karakterimizi canlandırıyor. Nerede yapılmayacak hareket varsa onları yapıyor. Hepsini yapacağım. Bakalım kim daha tasarruflu çıkacak? Ne kadar fark olacak? Hadi bakalım. İki tane arabamız var. Şu anda Bornova'dayız ve Çeşme'ye gideceğiz. Yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafede. Şu an arabalarımızı fullleyeceğiz. Çeşme'ye kadar gideceğiz. Farklı yöntemler deneyerek Çeşme'de tekrar fullleyeceğiz. Bakalım sonuçta kim daha karlı çıkmış olacak. Bu konuda şansın yok. Var imkanı yok. Ben sonuna kadar güveniyorum kendimize. <gülüyor> i̇mkanı yok abi. Evet, iki tane aynı model, birbiriyle aynı arabalarımız var. Sadece renklerinde bir farklılık var. 2020 model Egea, 1.4 motor ve 95 beygir. Birebir aynı araçları kullanacağız. Bakalım aradaki fark ne kadar olacak? Koray, sen istersen kendinden başla. Bu videoda arkadaşlar, ben bu arabayı kullanıyorum. Arabalarımız birebir aynı, tek fark aradaki renkler. Yakıtta tasarruf yapmak için ben arabadan ağırlıkları atıyorum. Sadece yanımda Meli olacak kameraman olarak. Onun dışında diğer araba baya böyle agalarla toplandık. Bütün ağırlığımızı araca vererek olabildiğince ağır ve sert bir yolculuk yapacağız. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. tasarruf yapmak için olmazsa olmazımız arkadaşlar, bakacağımız ilk şey lastikler. Bizim lastikler bir tık inik, bunları hem birazcık güvenlik, hem de sürtünme kuvvetini azaltmak için yükseltmemiz, şişirmemiz gerekiyor. Merdan'ın bunu yapmaması Normalde lazım ama... bunu yapmamam lazım. Hani evet. tasarrufu tam anlayabilirim diye ama yani canımızı da yolda bulmadığımız için mecburen evet. biz de aracın lastiklerini olabilecek konforlu ve sağlıklı duruma getireceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Şurada bir hava basalım, ondan sonra Hadi. devam edelim. Atlayalım arabalara. Şimdi arkadaşlar, arabamızın lastiklerini şişireceğiz. Ben arabada iki kişi olduğum için yüküm yok. Tabii lastiğimin de ebatına ve cinsine göre değişiyor bu. Ben ayarlarıma baktım internetten, ona göre şimdi bir ayar çekeceğim buraya. Merdan'da biraz kalabalık oldukları için ona göre daha yüklü, daha evet, dolu bir biraz daha farklı bir ayar yapmamız da. gerekecek. Şimdi bunları yapalım, ondan sonra hemen devam edelim. Dostlar, güzergahımızı belirledik ve tam tamına 91 kilometrelik bir mesafe gideceğiz. Aynı yoldan, aynı şekilde ile gideceğiz. Buyur kardeşim. Ve navigasyonu başlatıyorum, artık yola çıkıyoruz. Arabanda ne kadar kötü şey diyeceğin de bizimki de aynı araba. Onunki... <gülüyor> ama şöyle bir şey var. Onun arabası bunu yapabiliyor mu? Aynı paketlediğini. Serseri ya. Şimdi arkadaşlar, biz merdan gibi kalkmıyoruz. Önce bir arabamızı... Bir tık bekletelim, motorumuz ısınsın. Çünkü bunun sebebi de yaklaşık 8 kilometrelik mesafeler. Özellikle kış aylarında arabamızın yakıtı müthiş artıyor. Biz bir arabamızı açalım. Yaz aylarında olduğumuz için arkadaşlar çok beklemedim. Hemen buradan eliflerimizi indirelim, geriye takalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, klima açmak arabanın aslında daha fazla benzin yakmasını sağlıyor. Bu yüzden yapacağım ilk şey, klimayı full açmak olacak. Arabayı yokuşa aşağı iniyoruz. Şu an boş atmıyorum yakıt tasarrufu için. Maksimum devirde kullanıyorum arabanın izin verdiğince vitesimizi. Şöyle bir durum var, araç hızlı giderken camları açmak aerodinamikte aslında sıkıntı yaratacağı için yine daha fazla yakmasını sağlayacak. Bu yüzden hem klimayı açıyorum hem de bütün camları açıyorum. Bir yandan da bu şekilde gideceğiz. İlk 50 kilometreye kadar camlarımızın açık olması da hiçbir sıkıntı yok. Zaten şu an klimamız da kapalı. Gayet böyle kibar kibar gidiyoruz arkadaşlar. Navigasyonumuzu da telefonda da şöyle bırakalım. Ani frenler, ani hızlanmalar yapacağız. Ani fren derken Böyle değil. Kız ne işim? Ben bir camları açık tutmaya. Böyle mi 1 saat 16 dakika kaldı, dayanın. Böyle Bütün yolu böyle gideceğiz. Ara ara hız azaltacağım, hız arttıracağım. Sürekli olarak hiçbir şekilde normal kalmayacağız. <gülüyor> 0-50 km arasına kadar arkadaşlar camımızın açık olmasında pek devasa bir fark yaratmıyor. Ama 50 km'yi geçtiğimiz zaman içeriye giren rüzgar ciddi anlamda yakıt tasarrufu yapıyormuş. Biz de bakalım bunları deneyeceğiz şu an. Bir gidelim. Klima zaten her zaman kapalı olacak. Dayanabilirsek. Aç camlar aç! Daha hızlı bir rota mevcut, kabul etmiyor Hayır, hayır hiçbir şey kabul etmiyorum. Bu yoldan sonuna kadar bu yolun arkasında kalacağız. Çünkü uzun yolu bu şekilde kullanarak da gidebiliriz sonuçta. Allah'ım <gülüyor> sana geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> zaten lastiklerimizi de şişirmiştik. Önleri 34, arkaları 32 yaptık önde oturacağımız için. Öyle öneriyorlardı. Bakalım deniyoruz biz de, şu an göreceğiz. Merdan şu an otobana çıkmıştır bu arada. Bu arada normalde 2000 deviri geçtiği arabada vites atmamız gerekiyor ama deviri doğru kullanmamak arabanın aslında daha fazla yakmasına yol açıyor. Bu yüzden ben de tabii ki deviri doğru kullanmayacağım. Burada da zaten manuel araba kullananların yaptığı en büyük hatayı görüyor olacağız. 1 saat 10 dakika yolumuz var. Devam edelim bakalım yolun geri kalanında neler olacak. Tabii bu anlık yakıtları da pek güvenmemek lazım arkadaşlar. Düzgün çalışmıyor çünkü hiçbir zaman. Ama uç aşağı 5 yukarı ne yaktığınız hakkında bir tahmin yürütebiliyorsunuz. Ee, şu an arabadaki benzinle yaklaşık 640 kilometre gidebiliyoruz. Şu an en azından arabanın bize gösterdiği bu. Ve anlık tüketimimiz şu an aslında bu araca göre yüksek. Yani 1.4 motorlu. Bir araca göre aslında yüksek bir tüketim. Gördüğünüz gibi arada ikiye kadar falan düşüyor. Bunun sebebi de ayağımı gazdan çekiyor olmam. Bu arada araçlarda aslında en çok yapmamanız gereken şey arabayı boşa atmak. Çünkü anlık tüketim düştüğü için siz sanıyorsunuz ki tasarruf ediyorsunuz ama öyle bir durum olmuyor. Bu kıvamlarda kullandığın zaman tam böyle emekli hayatı yaşayan böyle eski assubay gibisin. Hiçbir şey bak sıfır dert tasa. Bak gidiyorsun yanından araba geçmiş, şey umursamıyorsun. Açıyorsun klasik müziğini abi burada kafa rahat. Olur da belki yeşil yanar. Orada tam durmadan yürürüz yine diye ümit ettim ama kalkıştan tasarruf yapmak için. Biraz fazla mı abartıyorum acaba ben ya? Arabaya bilerek fazla kişi bindik arkadaşlar ağırlığı arttırabilmek adına. Bunun da toplamını şu an söyleyelim. Ahmet kaç kiliyorsun? 116, 116. Gürhan kaç kiliyorsun? 108. 110 diyelim ona da. 215. Hayır, 215. Ben de 100 kiloyum. 315. Ayşe, kaç kiloysun. 57. Birkaç kiloysun. 472. Yani şu an arabayı aşağı yukarı yarım tonluk fazladan bir baskı yapıyoruz arkadaşlar. Madem terseriyiz, o zaman böyle şarkılar bugün. Bugün trap. Acaba Koray şimdi ne dinliyor? Acaba orada beni düşünüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Hız limiti aşıldı. Uyarı veriyor araba. Şu an mesela viraj alıyoruz arkadaşlar ama o kadar pintileştim ki frene basmıyorum. Dışarıdan, içeriden dışarıya doğru çıkarak böyle virajlarda... ...frensiz aynı gazda gidiyorum. Yani bayağı böyle aslında benim için de bir challenge oldu bu. Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar yakıt tasarrufuna dikkat etmeye çalışıyorum. Normalde ben basarımız limiti neyse onunla giderim. Şu an yaklaşık 150 ile gidiyorum. Hızımı aldım ve vitesi boşa alıyorum. Biraz da böyle devam edeceğiz, size alıp alıp boşa bırakmaya devam edeceğim. Mesela şu an 125'e indi, tekrar alıyorum 6. vitesime. Böyle bir vereceğim uzı, tekrar vereceğim coşkuyu. 140'a kadar geldim, tekrar şöyle bir son bir basış ve tekrar boşa bıraktım arabayı. Bir de yakıt tasarrufunda en güzel olan şey arkadaşlar, şehir içindeyken özellikle söyleyeyim, start-stop engine olayları var ya, Durduğunuz zaman böyle motoru kapatıyor, sonra tekrar açıyor. Eğer arabanızda o varsa mutlaka kullanın diyorlar. Yavaş gidiyoruz, sağdan sağdan gideceğiz. Bir de yolda giderken arkadaşlar her zaman takip mesafesi koyuyorum ben şehir içinde bu tasarrufu yapmak için. Sebebi de şey, öndeki böyle frene basıyor, öyle fren oluşuyor ya orada frene çok basmayayım, yavaşlamak yani aynı hızla devam edeyim. Bir yakıttan birazcık daha kurtarayım. Yani, tamamıyla challenge'ini yapıyorum normalde bu arada. Bakalım ne olacak, ne kadar fark edecek. Alo! Alo. Alo. Ahmet'im neredesiniz? Kanka, şey Merdan araba kullandığı için kardeşim. Meşgulüm kardeşim. Hayır, senin de konuşmaman gerekiyor telefonda ama... Telefon benim elimde bile değil. Elim tamamıyla direksiyonda ve gözlerim sadece yolda. Gerçi şu an elimi <gülüyor> direksiyondan çektim ama olsun çaktırma. Doğru diyorsun, doğru diyorsun kardeşim. <gülüyor> biz çeşmeye vardık, varacağız ya. Çok bir şey kalmadı. İyi, biz zaten vardık sizi bekliyoruz kardeşim. Langırt oynayacağız. Kaç kilometresi kalmış? Kaç kilometren kaldı? 41 kilometremimiz var abi. Ya iyi ki senin arabanda değilim Koray. Vallahi senin arabana güvenip bilinir mi kardeşim? Ha şöyle ya, ha şöyle. Arkada kamyonlar basıyor beni. Tamam, çekmiyor. Neyse, kapat. <gülüyor> çok gerginli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Galiba arkada kaldığı için çok gerginli. 41 kilometreydi Koray. Şu an ben bendekine bakıyorum, 36 kilometre diyor. Şu an yaklaşık 5 kilometre önündeyiz ama... Aslında daha farklı dönünde olmamız lazım, o da ayrı bir gerçek. Bu arada yola çıkarken Koray'la birbirimize konum atmıştık. Burada da görüyorsunuz Koray'la aramızdaki şu anda tahmini bulunan mesafeyi. Yol farkı açmaya devam. Şu an bence yokuş çıkıyoruz arkadaşlar. Arabanızda eğer hız sabitleyici varsa onu kullandığınız zaman müthiş tasarruf yaptığınızı söylüyor. Çünkü her zaman vitesinizin verebileceği maksimum performansa göre gidiyorsunuz. Merdan mesela şu an kullanmıyor mu öyle bir şeyler? Basıyor, frene basıyor, vites küçük büyüt, çok çılgın gidiyordur onların araba şu an. Boşa gitmesin. Henüz o kadar zengin değilim. Yol ciddi anlamda böyle tasarruflu gidiyoruz vesaire dedik ama 100 kilometrelik bir yol aşağı yukarı koymuyor ya, gidilir yani. Arada ciddi bir fark olursa şimdi biz de göreceğiz arkadaşlar, denenir yani çok. 20 dakika oynamayacak bile, değer mi? Bence değer. An itibariyle Çeşme'ye giriş yaptık ve yaklaşık 3.8 kilometre mesafemiz kaldı. Koray nerede? Hala bir fikrimiz yok. O büyük ihtimalle Çeşme'ye daha yaklaşmadı bile. Biz şimdi gideceğiz, güzel güzel çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Langırt'ımızı oynayacağız ve kurbanın gelmesini bekleyeceğiz. Bu kardeşiniz yolayken Merdan nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Allah tutar. Adam şu an böyle deniz, kum, plaj... Of! Biz hala otomandan çıkamadık. En büyük sıkıntı arkadaşlar sıcak. Artık arkadaşlar son şeylerimiz, son harcamalarımız çünkü gelmiş bulunuyoruz. Şu an anlık arabayı coşturuyorum. Şu an 15.35 itibariyle biz hedefimize ulaştık. Şimdi Korayları bekleme zamanı. Şu karşıya çekeceğim. Nereye çekeyim burada ya? Evet. Geçmiş olsun. Bir de beni şu an en çok umutlandıran olay arkadaşlar, buradaki yakıt ibremiz gram oynamadı. Hani hala gırtlak doluyuz, baksana şuraya. Şu an arabayı da çalıştırıyorum ve arabayı çalışır durumda bırakacağım. Aynı zamanda klimayı da açık bir şekilde bırakıyorum. Bir cam açayım ya şimdi araba kendini kilitlenir, kendine kendine başımıza bir şey gelmesin. Bu şekilde Kore'nin geleceği zamanı bekliyorum. Şu an çeşmeye girdik. Merdan benzinliğe varmıştır muhtemelen. Şimdi bir iki dondurma, dondurma bir şey alacağız. İki dakika bekleyin, biz böyle deyip gelelim ama. Açabine ne istiyorsun? Neredesin? Arabaları özellikle düz vites seçtik çünkü tam anlamıyla kontrolün bizde olmasını istedik ki düz viteslerde kullanmayı biliyorsanız otomatik viteslere göre daha güzel yakıt tasarrufu yapıyorsunuz. Merdana ha. hayallerimi yaşadı arabayla. İzillerden uyu dönüp geldiğimiz için az sonra Koray karşımızdan geçecek böyle. Göreceğiz. Yaklaşık 15 dakikadır falan bekliyoruz artık dondurmalar da bitti, içecekler de bitti. Merdivonlara yaklaştık arkadaşlar. Hemen böyle bir 200 metre kadar önümüzdeler. Artık bitti. Ve iki gözümün çiçekleri burada. Oo, gel, gel. Tamam tamam tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz kardeşim. İyi, iyi, iyi. Efendi. Sayın bezmenler hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Ağzında yüzünde bir suçalın gençler. Şimdi biz buraya geldiğimizde yaklaşık 34 35 geçiyordu. Sizin gelişinizde 49 50 buldu. Yani yaklaşık 15 dakika fark oluştu. Şimdi bu küçük görünebilir. 4 saatlik yolda 1 saat anlamına geliyor. 8 saatte 2 saat anlamına geliyor. Yani bayağı bir farklı geliyorum aslında. Şimdi 8 saat yerine 10 saat desen, sakin sakin gelsen böyle yata yata, onun da bir rahatlığı var. Yata yata gelme. ben klima bile açamadım arabada. Siz yanarak geldiniz değil mi bir de? Kıyamam. Ya 100 kilometre için maksimum. Bir şey söyleyeceğim, lafını kestim. Şu an benim ara çalışır durumda farkındaysan. Bu da daha fazla yaksın diye çalışır şekilde bıraktım. Şu anda arabamı kapattım. Aradaki fark ne kadardır? Tahminleri alalım. Bence bir 2 litre oynar ya. Yani 50 50 53 lira falan mı diyorsun? Bence oynar. Hadi tek tek burlayalım, sen başla. Evet, başlayalım. Abi beni bir daha arabaya bindirme, bak şu üstüme başımı artık. Adam nasıl terliymiş, kıyamam. Bak artık ya. Terlimiş, kıyamam ya <gülüyor> yeter. Bu arada Benim Koray yazık. bu tişörtü aldığı için çok mutlu arkadaşlar, bugün <gülüyor> özene özene giydi. Bunu <gülüyor> da söyleyeyim. <gülüyor> Fulliyoruz abi şu an. 100 liraya geldim. 100 lira İzmir keşmemi Mertan. Sen iki ne kadar? 220. 220, 220 tuttu lan. İkiye kapladı. İki, i̇ki katı nasıl fark olabiliyor? 220 kanka? Abi 110 220 neredeyse Olay. yarı yarıya fark var arkadaşlar. Hiç şey mi yaptın? Ciddi söylüyorum. Hayır vallahi öyle. Ya 100 kilometre de bu kadar olmaz ama ya. Biz, biz bunu bir ödeyelim sonra konuşalım. Tamam, ödeyip geliyoruz arkadaşlar. Abi şunları bir gösterelim mi? Am tam onay iki katı ya. Bunun bir yol bana bildin ama dediği şey şu yolda reenzim aldım vesaire. 90 kilometrelik bir mesafeyi 110 liraya geliyorsun. 1.4 benzinli 2020 model bir arabayla biz de 220 liraya gelmişiz. Yine aynı mesafeyi. Yani gerçekten yakıt tasarruf kurallarına uymak. Ne kadar fark yaratıyor? Abi şu an şey modundayım, peşin veren veresiye veren, veren <gülüyor> mahveti var ya. ya. Ben, o duruyorum. Ben bu kadar gerçekten beklemiyordum bu arada. 15 dakika için yok 8 saatlik yolu 10 saatte giderim diyordu. Şimdi yarı yarıya da yapar mısın evet. yapmaz mısın? Asla ya? yapmam. 15 dakikanın <gülüyor> bana zararı 110 lira. O yüzden yapmam adam gibi giderim yoluma. Aynen Sıkıntı öyle. kalmaz. O zaman bu videoda buraya kadar diyelim arkadaşlar. Başka böyle beklediğiniz, merak ettiğiniz... Yapmamızı istediğiniz şeyler varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşene dek, hoşçakalın. Bay bay.